onda çok büyüktür. Ama akıl hafızalı alacak gibi büyüklük değil, yücelik değil. Yani sonsuz akıl ya renk geli renk var bir de. Tayla ilemiyoruz. 72 renk var. O da bize geçici olarak cennette meyvarengi. Bir meyvanın 72 rengi var. Yani mavi gibi, yeşil gibi, kahverengi gibi ana renkler. Kim bilir nasıl bir şey yani. Orada göreceğiz. Şimdi bu da akıl alıyor mu? Renk olsa olsa iki tane diriyoruz, değil mi? Nasıl olucu görüyoruz yani? Ya mı oluyor? Kim bilir neler göreceğiz? Onun için Allah büyüktür diyoruz. Ama büyüklüğünü düşündükçe, baktıkça daha çok görüyoruz. Mesela i̇şte bak yerde halı var, yün halı, koyun yününden yapılıyor. Yani katrilyonlarca koyunun kodu yazılı halının içinde şu an. Halıdaki bir tek bir tüyde, bir tek bir tüyde binlerce koyunun milyarlarca bilgisi kodlu. Bak milyarlarca bilgi. Tek bir tüyde. Bu ne bu? Yani koyunun nasıl simetrik olacağı, nasıl yürüyeceği, nasıl öteceği, nasıl süt yapacağı, etinin kalitesi, kemik yapısı, mafsalları, kulağını oynatacak kaslar, ağzın çene kasları, kalbi nasıl çalışacak, midesi nasıl çalışacak? Hepsi kodlu. Halının tüylerinde. E Allah büyüktür deyince işte hafsalamıza göre, aklımıza göre Düşündükçe hayretine hayrete düşüyoruz.